Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalınıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu bir arkadaşımızın ricası üzerine sunta kesme makinasının tamiri hakkında olacaktır. Bu bizim hiç ilgilenmediğimiz bir konuydu ama arkadaşımızın ricasını kıramadık. Çalışmayan bir sunta kesme elde kullanılan makinası var. Bu makinenin tamiri nasıl yapılır onu anlatacağız. Umuyorum beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Buyurun başlayalım. Eyvallah aleyküm arkadaşlar. Bugün suda kesme makinamız var. Ona bakacağız. Önce bir deneyelim Mustafa abi. Tanıttık fişemizi. Bastık. Çalışmıyor. Bismillah deyip başlayalım. Önce katlı kontrol edelim. Biraz yardım alacağım ustabağım. Nasıl bir yardım? Ya bu makineyi tutarsam böyle <gülüyor> tamam. Ben de makine var şimdi. Kaplumuzu, makinenizi dıt konumuna aldık. Oraya çalışıyor. Şimdi birine bakalım. Kapımızda bir sıkıntı yok. İmzayı bir kontrol edelim geçiyor mu? ettiğimizlere geçiyor motorunu sürdüreceğiz abi Çıkarmalım. İstersen önceki kömürlerine bakalım mı? Bakalım abi. Üst kapağı açalım, oradan kömürlerine bir bakalım. Evet, bu kömür muhafaza kapağı. Kömürleri bittiği zaman buradan değiştirebiliriz. Yani şurada bir şey hatırlatalım mı? Biraz. Şu kömür muhafaza kapağının şu çıkıntıları kömür kömür yuvalarını sabitliyor. sabit sabit sabitmasını engeları pkıtmasını Evet arızamızda bon Bu arada bakalım abi. kömürümüzün biri yok ondan olabilir başka arızası yoksa Eğer evet. O da içine düşmüş içinde gözüküyor abi şurada da nasıl ki? Ha bunlar demek ki açtılar yani takamamışlardır ee. büyük bir ihtimalle hmm. Çünkü çıkacak gibi bir şey değil alacağım Doğru açtı bir tanesi. Hı hı. Bir kim bir bulduğumuz arıza. Şey var kömürü düşmüş. Hı hı. Başka bir şey var mı ona bakalım. Sarımda falan bir şey var mı? Yok. yok, yok Sarımda var mı? Yok. Bir de bir de çizilme falan yok. Kömürümüz geldi? Kömür oraya düşmüş. Yok. Bunu açmış bir oynamış. Takamamışlar evet. ya da becerememişler. Ama kaliteli bir malzeme olduğu belli. Tabi tabi kaliteli sarımından da, da belli kaliteli. kaliteli bir makine. Şu zaten profesyonel 1200 devir herhalde değil mi? Evet. Öyle okumuştum. 1200 watt devir demişim özür dilerim. Evet. 5000 küsur devir 1200 watt. Evet. evet profesyonel bir makine güzel bir makine. Sarımı falan çok güzel. Evet. Ha, görünüşteki arıza çok basit bir kömürü takalım evet. bir deneyelim istersen. Tamam abi şimdi. Evet, bu çemberin etrafına geçen aletin bir özelliği soğutma. daha var, bir görevi daha var. Hem soğutma fanı olarak görev yapıyor, hem de kablonun makineye sürtülmesini engelleyerek ömrünü uzatıyor. Kabloyu korumuş oluyor. Şu, koruması yapıyor. Evet, şurada. Evet. Şu dış, dıştan dış bahsediyorum. Evet. He şimdi elini buraya tutunca yok. yanlış diye özellikle söyleyeyim. Ben şu muhafazadan bahsediyorum. Heh. Ondan bahsediyorum. O zaman bir takalım. Ya bir takalım, bir bakalım istersen. Görünüşte kolektör sağlam ve kolektör yuvası da sağlam. Herhalde büyük bir ihtimalle bu kömürdendir. Aslında basit bir arıza. Evet. Eğer buysa şimdi ama takamamışlar. Taze kömürümüzü zaten takmaya çalışmışlar, kırmışlar. Hı. Da denemek için bizde kalın. Yeni kömür olup değiştirelim bunu. Çalıştığını görelim de. Kolektörde arıza olmuş olsaydı Kolektörü değiştirecektik. Yine e, tamiri yapılmış olacaktı. Ama kolektör görünüşte sağlam. Kömürle deneyelim. İstersen bir üst muhafaza da takalım bir deneyelim. Bunu takmadan olmaz. Her zaten onu takmadan olmaz çünkü kömürler yerinden fırladı zaman bu sefer daha başka arızalar verebilir. Abi ben bir şey takıyorum. Yalnız burada yardımını isteyeceğim. Titreye bascan abi. Çok uzun basma. Çalıştığını görelim çalışırsa. Siz tabii böyle denerken muhakkak sıkı tutulması lazım böyle şeyler. Bismillah. Başıyorum. Bas abi. Tamam. Şuradan tamam. hızlıca tamam. Bir son tamam. kontrolü yapıp montajını yapalım istersen. Tamam. Şimdi bunu takıyorum da montajdan sonra göstereyim ne işe yaradığını. Tamam. Tamam. Şuralara iyice bakalım, otursun varsın, sabitleme Tabii. sıkmanın her zaman avantajı var. Tabii. Özellikle geçen gün de söylemiştik ya kaplıklara çok itina göstereceğiz abi. Kablo yuvalarını onlar oturtalım ki montaj esnasında diğer kapak onu kesmesin, zedelemesin. Evet. Şimdi son kontrolümüzü yapalım lazım. Evet. Buraya gelürsen şunun da ne işe yaradığını anlatabilirim istersen. Bir saniye lütfen. Şimdi işimiz bitti. Çalıştırdık. Denemesini falan yaptık. Buradaki bu metale evet. bunun kitlemesi, bunu kitlediği zaman bu dönmüyor. Evet, o dönmediği zaman şuraya geldiğim zaman bir daire hatlıklı söküp buradan tekrar çıkartıp aparatlarımı bıçak takabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayın, like atmayı ve yorumlarınızı bizlere silgemeyin İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.